Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. En iyi para kasmı yöntemiyle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şu LCS hacks yazıyorsunuz, indiriyorsunuz arkadaşlar. Birkaç bir yerden bakıp indiriyorsunuz. Boss, I saw something you might be interested in. It's a special item on the Securo Serve Network. Securo Serve Network. Arkadaşlar, sonra... E, onu açıyorsunuz arkadaşlar. Koruyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle yönetici olarak çalıştır. Üstünden çalıştır olduğu için şey yapmayacağım. Sonra arkadaşlar yapacağınız şeyi gösteriyorum. Arkadaşlar bir tane şöyle bir kapı araba bulacaksınız. Sonra arkadaşlar gireceksiniz. What brings you in today? Sonra ben şöyle bir alt kapı çekeceğim. Alt kapı çekeceğim. Sonra arkadaşlar alt kapıya tıklayacaksınız. Şunu açacaksınız. Şimdi ilk bir araba alalım. Ben... Artık, bak, buraya girmeden... ...aprata batırlayacaksınız, böyle... ...bana burada buraya 7 yazıp enterliyacaksınız... ...sonra... ...içine gireceksiniz, sonra buraya alt tap yine... Bunun, ...bunun... ...olduğu yere 6 yazıp bir de buraya... ...ee... ...ne yazıyor bu kan? ...ele...ele gir...ele gir...ele gir...ele yani. Ele Bu ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Bu ele gir yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sonra bu 15 saniye sonra bir şey Buraya bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz ve 15 saniye sonra arkadaşlar. Ve sizi ele kastımdan atacak. Santos kastımdan atacak arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Bu arabadan buradan çıkıyorsunuz. Buradan iniyorsunuz. Bunu... Arabayı eve bir gönderiyorsunuz. Sonra arabayı geri getiriyorsunuz. Araba geldi ama arkadaşlar normal olarak gelmedi. Eleğiği olarak geldi arabamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eleğiği olarak geldi arabamız. Bu <Gülüyor> Konuşanın çok kişi yok biliyorum. Bağlı değil ama galiba ben Denediğim kaç yazıyordu Sonra arkadaşlar buraya aşağı Sereye geliyorsunuz Görüyorsunuz yedi yedi yedi yedi yedi, yedi Bunu hemen almıyorsunuz Sonra caps lock ve altı tıklıyorsunuz Hani bir bug oldu şuan Şunu, şunu alalım Sonra arkadaşlar buraya yedi yazıp enterlıyorsunuz Sonra bu rensel giriyorsunuz. Buradan bir kere giriyor Az önce 7GK'yı da bu sefer 842 Görüyorsunuz. Ona dikkat edin arkadaşlar. Bunu bir çoğu yaparak arkadaşlar ben bayağı bir para kastım ama Görüyorsunuz şey aldım arkadaşlar. Şunları almıştım. Şu facility, faculty mi? Şunu almıştım. Bir de şey aldım. Kosatka bir de Bayağı bir de oldu bir de şu yerim değiştiymiş yani boşlansıyor bu arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir araba istiyorum elasticsearch şöyle bir araba ee, o araba şu an yok evet şu şöyle bir araba olur mu merak ediyorum <gülüyor> İki tabur olmak zorunda mı? Çok merak ediyorum. What can the best mechanic in LS do for you? Ben hiç tabur olmak zorunda değil. Onu da yaparız hocam. Sonra buraya önce dediğim gibi ineriz. Hayır ama bunlar olmuyor. Bazen olmayabilir. Sonra buraya geliyoruz. Gidiyoruz. Entirliyoruz ona sonra içine giriyoruz ee, buraya yine şey yapıyoruz yine aynı yere gidiyor yine aynı gidecek 600 yazıyoruz enter yapıyoruz elegi yazıyoruz Hop. enter kliyoruz sonra arabiyi e, bu şeyi dediğim gibi alıyoruz vay vay vay çok oldu ne bu çok şık oldu ne var ya çok güzeller ama ben tamam, bu arabaya nasıl oluyormuş? Onu da bil, onu da biliyor olduk Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O arabadan indi lan. Boş gününkü adam geldi sonunda. Sen arkadaşlar bu arabayı. 5 yıldız bana niye geldi ya? İp nehir ya? Çık şu konu Şimdi bu lan yine dünyaya girelim bu ip devindi çünkü bir tane 5 yıldız yaptı bana. İşte bana neyse bu şunları. Yani arkadaşlar videomuz böyle anladınız. Yani şu, şunu yüklemeyince hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şunu, bunu yüklemeniz lazım. Neyse arkadaşlar, onun videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz açalım, like atalım, onu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.